Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. İster Amerikan Silahlı Kuvvetleri, ister Uganda Silahlı Kuvvetleri olsun resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir fotoğraf, bir görüntü paylaştığı zaman bunun her zaman bir mesaj kaygısı vardır. Aynı durum bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan TUSAŞ imalatı, Aksungur İHA'ların ki çift motorlu bunlar, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimat fotoğraflarında da çok önemli bir mesaj vardı. Bu mesaj Aksungur'un kanatların altında taşıdığı toplam 12 adetlik MAM-L tipi mühimmattı. Roketsan tarafından geliştirilen mam Aksungur tam 12 adet taşıyor. Ve Aksungur çift motorlu olması nedeniyle çok uzun saatler maksimum 50 saate kadar havada kalabiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri Aksungur MAM-L 3'ünü yan yana koyduğumuz zaman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı şu mesajı veriyor. Denizler üzerinde çok uzun saatler inmeden dolaşabilecek bir İHA artık. Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bu İHA 12 adet mam taşıyor. mam yaklaşık 15 kilometre menzile sahip. E, hava aracından atıldıktan sonra serbest olarak düşüyor ve arayıcı başlığıyla hedefe vurma oranları çok yüksek. 3 farklı harp başlığı var. Ve yaklaşık her harp başladı ortalama 5 kilogram. Toplam ağırlığı ise 22 kilogram. Zaten terörle mücadelede kendini ispat etmiş bir mühimmat Mamle. Şimdi bu fotoğrafın mesajını size açıklamaya çalıştıktan sonra Aksungur İHA sistemi nedir? Nasıl tasarlandı? Neden çift motorlu yapıldı? Hangi ortak özellikleri var? Anka ile bunları anlatacağım. Ve videonun sonunda da bu TCB 881 gövde numaralı ilk aksungur Dalaman'daki deniz hava üstündeki 312. filoya teslim edildi. Bu filonun özellikleri nedir? Neden Dalaman'da konuştu? Bunları anlatmaya çalışacağız. Bizim kamuoyumuzda çok farklı yaklaşımlar var İHA'yla ilgili bir tarafta iş azıcık siyasete kayıyor başka tarafta farklı farklı İHA'lar birbirleriyle karıştırılıyor veya diyorlar ki işte şu İHA bütün görevi yapar böyle bir şey yok silahlı kuvvetlerde tüm dünyada olduğu gibi farklı farklı İHA'lar değişik görevleri birlikte yapmayı sağlıyor her görev için elinizde farklı bir teçhizatın olması o görevin daha başarıya ulaşması veya o özel bir görevse bunu yerine getirmek için elinize geniş bir imkan sağlamış oluyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ki insan hava aracı sektörüne seri imalata, ihracata ANKA modeliyle başladı. ANKA sürekli geliştirildi ve bugün gerçekten male olarak adlandırılan orta irtifada görev yapan tek motorlu İHA'lar arasında çok önemli bir yere sahip. Kuşkusuz Türkiye'de de Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, Jandarma gibi geniş bir kullanım alanı da ANKA'lar sahip. ANKA teknolojisi sadece bir hava aracı olarak düşünmeyen işte kanadı tek motoru değil. ANKA'nın arkasında giden bir yazılım var. Bir yer kontrol ünitesi var gibi bunun gibi de çok ciddi bir parçası da sabit bir yatırımı oluşturuyor. TUSAŞ akıllı bir adım attı. Anka'dan edindiği tecrübeyi, bütün bu işte otopilot sistemi, seyir sefer sistemleri, silah sistemleri, kontrol sistemleri gibi tüm bu tecrübeyi tek bir alanda topladı. Ve Anka'yı çift motorlu hale getirerek yeni bir İHA sistemi ortaya çıkardı. Ve buna da Aksungur adı verildi. Aksungur projesi aslında TUSAŞ'ta öz kaynaklarla başlayıp yani sipariş verilerek çalışılmaya başlamış bir proje değil. Tamamen TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği bir proje. Son yıllarda bakıyoruz savunma şirketlerimize bu konuda öz kaynaklı çalışmalar giderek artıyor. Kendilerince edilen bir tecrübeyle ARGE ile yeni bir ürün çıkartılıyor. Ve bu ürün silahlı kuvvetlerine veya ihracat potansiyeli varsa yurt dışına öneriliyor. Ve gerçekten büyük tecrübeyle ortaya çıkmış bir ürünlerde kısa sürede müşteri bulmaya başlıyor. Aksungur dediğim gibi Karar verilip ilk uçuşu arasında sadece 18 aylık gibi çok kısa bir süre geçiyor ve Aksungur gökyüzüyle buluşturuluyor. Aksungur'a çok basitçe Anka'nın çift motorlusu, taşıma kapasitesi 2 kart arttırılmış ki 750 kilogram taşıyor Aksungur. Havada kalış süresi ise geniş kanatları sayesinde yaklaşık 50 saate kadar çıkartılmış, mevcut teknolojinin 2 katıyla çarpılmış bir insansız hava aracı desek yeri. Aksungur projesi bu şekilde ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde testler başlıyor ama malum bu yaklaşık 2 yıldır bir salgın dönemi içerisindeyiz. Salgın döneminde bütçeler düşürüldü, bir taraftan çalışmalar aksadı. Bunun da etkilerini kuşkusuz Aksungur'da gördük. Ama Aksungur için bu dönem oldukça verimli geçti denebilir. TUSAŞ tüm testlerini başarıyla tamamladı ve Üstüne de bu yaz Orman Genel Müdürlüğü'ne Aksungurlulardan biri göreve görev için kiralandı ve bu, bu Aksungur Adana Hatay bölgesinde uçtu. Çok uzun saatler havada kaldı. Ee, sahip olduğu sensör sistemleriyle birlikte bölgedeki ormanlık araziyi gözlemledi. Buradaki ısı değişimlerini takip ederek yangınlara erken müdahalenin sağlanması e, için çok önemli bir rol oynadı. Bu görevlerin arkasından da Türk Deniz Kuvvetleri'nin Teslimat süreci başladı ki silahlı kuvvetlerin çok detaylı checklist olarak adlandırılan bütün o kontrol edilecek maddeler sözleşmede ne yazıyorsa onların ispat edilmesi ve daha üzerinin gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda da derin testler, derin kabul çalışmaları yapıldıktan sonra Aksungur yapılan törenle Dalaman'daki Deniz Hava Üst Komutanlığı'na hizmete girmiş oldu. Türk Deniz Kuvvetleri için Aksungur ne getirecek? Bunlar çok önemli aslında birer kazanım. Biraz önce de anlattığım gibi Anka'ya göre havada kalış süresi uzatılmış menzili çok daha uzun bir insansız hava aracı Aksungur. Anka 30 saat havada kalırken bu süre Aksungur'da da 50 saate çıkartılıyor. 50 saate çıkartılırken de çok geniş bir alanı tanımaya başlıyorsunuz. Bugün malum Türkiye'nin mavi matan konseptiyle birlikte özellikle Doğu Akdeniz'de karadan çok daha uzak bölgelerin denizler üzerinde işte petrol arama faaliyetleri var, çeşitli maden arama faaliyetleri var ve bu bölgeleri gözetim altında tutmanız gerekiyor. İşte geçmişte birkaç gün evvel sitemizde bir haber yapmıştık. Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait bir C160 Elint olarak adlandırılan Elektronik istihbarat yapan uçak Atina'da görüntülendi. Yani böyle Fransa oraları boş bırakmıyor. Kuşkusuz deniz üstündeki gemiler bir de tabii denizaltılar var bölgede. Bunların çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Anka'nın yetmediği alanlarda Aksungur bu göreve omuz verecek. Çok daha uzun süreli bu bölgeler havadan keşfedilecek, bakılacak bunlar önemli. Bunlar için daha stratejik konuları. Onun dışında yasa dışı, göçler, kaçakçılık konusunda da e, malum geniş bölgelerin taranmasıyla bu bölgelerde daha fazla havadan bir etkinlik sağlanmış olacak. Peki Aksungur neden çift motorlu? Biraz önce de belirttiğim gibi Ankara'da kapasite 2 ile çarpılıyor. Bu 2 ile çarpıldığı zaman bunu ne ile taşıyacaksınız? çift motorla. Ben uçuş eğitimini Sesna 172 olarak adlandırılan tek motorlu bir uçakla başladım. ve Bu eğitimin sonunda da 11 saat çift motorlu bir uçakla uçmamız gerekiyor. Tabii çift motorlu bir uçak bir anda o 2 kişilik, 4 kişilik uçak, 8 yolcu taşıyabilen iki pilotla birlikte 10 kişilik bir uçak haline geliyor. Bu kadar büyük yükü taşıyabilecek dev bir motor koymak yerine biraz daha ufak iki motor koyuyor imalatçılar. Tamamen sizin ne görev yapacaksınız, havada ne kadar kalacaksınız, ne taşıyacaksınız, sizin süratiniz ne olacak gibi bir sürü isterler. Alt alta çiziliyor ve tabii ki bunun içerisine e, bütçeniz de yazılıyor. Bu da çok önemli. Bütçe sonrasında da karşınıza ne kullanabileceğiniz, ne yapabileceğiniz, alternatif motorlar, kaç motor lazım, 3 motor mu, 4 motor mu, tek motor mu, nelerle görev yapacaksınız bunları alt alta yazıyorsunuz ve bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve bu sonucu o elinizdeki bütçe içerisinde çok taşmadan, çok da kısa kalmadan bunun içerisine döndürmeniz gerekiyor. Keza Aksungur'da da bu nedenden dolayı aynı Anka'da kullanılan motorlarla devam ederek ortak bir sistem oluşturuluyor. Anka'da T tarafından geliştirilmiş artık PD-170'ler kullanılıyor ama Aksungur'un ilk başta Anka'nın ilk motoru Centrion kullanılmaya başladı. Hatta PD170 takılmış ilk motorlu olan Aksungur'da geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan IDEF 2021 fuarında görmüş olduk. Kısa bir süre içerisinde ilk uçuş bekleniyor. Arkasından test ve sertifikasyon süreciyle birlikte Aksungur'da da T imalatı PD170 motorları kullanılmaya başlanacak. Bu açıdan dediğim gibi benim uçuş eğitimime dönecek olursak daha önceden Çift motorlu uçağa gelince yadik bir motorlardan biri durursa diğeri uçağı havada tutar. Pek açıkçası böyle olmuyor. Hemen performansınız düşmeye başlıyor. Öbür motoru zorluyorsunuz. Ve bazen sıcaklık yüksekse, yükünüz ağırlıksa, ağırsa havada bile tutunamayabiliyorsunuz. Yani yavaş yavaş irtifa kaybediyorsunuz. Öyle hani oh benim çift motorum var ki biri durursa biri devam eder. Pek söz konusu değil. Biraz önce de belirttiğim gibi çift motor sizin taşıyacağınız yükün arttırması, işte süretinizin artması gibi özellikler amacıyla kullanıldığını belirtmemde fayda var. Tabi ben bunları anlatırken tamam Anka ile Aksungur'un farkını anlattım. Peki Akıncı ile olan farkı nedir diye sorarsanız geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir videonun linkini hemen buraya bırakıyorum. Orada Akıncı çok daha büyük bir hava aracı Aksungur'dan. Anka 350 kg yük taşıyor, Aksungur 750 ve Akıncı'ya gittiğimiz zaman 1500 kg yani Aksungur'un yaklaşık 2 katı. Haklı olarak çok daha pahalı bir hava aracı, turboprop motorları var çok daha kuvvetli. Sizin ara ihtiyacı görebilmeniz için yani Anka ile Akıncı'nın arasında tam Aksungur yer alan tam böyle boşluğa oturan önemli bir İHA olduğunu belirtmemde fayda var. Deniz kuvvetleri için tabi bölgeyi tararken taşınan mühimmatlar çok önemli. Aksungur'da hangi mühimmatlar var derseniz Aksungur Teber 81 82 serisi, Leuntas, L Untas, Mamle, HGK3, KGK 82 yani kanat güdüm kitli ve minyatür bomba taşıyabiliyor. Bu ekipmanın yanı sıra Aksungur için deniz kuvvetlerine özel çeşitli podlar geliştiriliyor. İşte bunlardan Bazıları nedir? Denizaltıları takip edebilecek veya çeşitli şekilde deniz üzerinde role görevi görülecek çeşitli aktarım sistemleri, denizaltıları tespit edecek son havayları atan farklı podlar gibi deniz kuvvetleri için geliştirilmiş özel sistemlerde Aksungur'da yer alacak. Yani Aksungur, CN-235'ten geliştirilen p 235 ATR-72'den geliştirilen P-72 deniz karakol ve denizaltı savaşları ile ilgili çalışmalar yapan sabit kanat uçaklara da bir şekilde bu filoya destek verecek. 724 farklı alanların taranmasına Aksungur destek verecek. Videonun başında da söylediğim gibi Aksungur ilk olarak Dalaman'da konuştu. 312. İHA Filo komutanına teslim edildi. Buranın Dalaman'ın da çok önemli bir özelliği var. Dalaman malum Türkiye şöyle bir dikdörtgen olarak alırsak hemen güneybatısının ucunda yer alan çok önemli bir aslında bir hava kuvvetleri yedek meydanı. Dalaman'da bir sivil havalimanı ve terminal var Türk turizmi için çok önemli. Bu meydanda Türk Hava Kuvvetleri sürekli F-16 uçaklarını tutuyor. Genellikle buralara Balıkesir'den intikaller gerçekleştiriliyor. Ve özellikle Güneyege Doğu Akdeniz tarafını Dalaman'dan yapılan uçuşlarla Türk Hava Kuvvetleri kontrol altında tutuyor. Ve bu yüz son dönemlerde, son yıllarda deniz havacılar tarafından da yoğun olarak kullanılıyor. Deniz havacıların İHA merkezleri var. Çanakkale'de bu merkez var. Güney'de Dalaman'da var. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Geçitkale askeri havaalanında bir İHA merkezi kurulması gündemde. Buralar açısından da İHA'lar bu şekilde üçgeni tamamlamış oluyor. Akdeniz Geçitkale üzerinden Dalaman Doğu Akdeniz'i ve Ege'yi kontrol edecek. Çanakkale'de Kuzey Ege tarafını kontrol eder hale geliyor. O yüzden de Dalaman stratejik öneme sahip bir meydanlardan bir tanesi desek yanlış olmaz. Evet bu videomuzda TUSAŞ tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Aksungur İHA sistemini, çift motorlu İHA sistemini size anlatmaya çalıştım. Taşıdığı yükle, sahip olduğu mühimmatlarla, diğer faydalı yüklerle, kamera sistemleriyle gerçekten çok etkin bir İHA sistemi. Daha da güzeli dediğim gibi, mevcut bir sistem üzerinden ek yatırım yapmadan yeni bir İHA geliştiriyorsunuz. İşte motoru aynı, kontrol merkezi aynı, pilotaj çok ortak özellikleri var. Bu da Türkiye'nin hem İHA filosunun, Yelpazenin genişlemesine çok önemli bir faktör oluştururken ben yakın zamanda Aksungur'dan e, ihracat konusunda da çeşitli müjdeler alacağımızı tahmin ediyorum. Yıl sonuna kadar Türk Deniz Kuvvetleri 4 adet Aksungur filosuna katacak. Bakalım diğer kuvvetlerde alacak mı ihtiyaç mı var bunu önümüzdeki dönemler içerisinde göreceğiz. Lütfen detaylı havacılık ve savunma haberleri için tolgozbek.com sitemizi takip etmeyi unutmayın. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımızı da takip edebilirsiniz. Kanalımıza katıl tuşuyla destek verebileceğiniz gibi lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.